Usmak istedim birkaç şeyden sadece birisisin üstünü örtün karanlık geçmişten davetsiz misafirsin kapılar kapandı çoktan yüzüne hala neyin peşindesin? Kapılar kapandı çoktan yüzüne Hala neyin peşindesin? Artık bizden olmaz Peşimi bırakman Yolumdan ayrılman gerek Çok geç olmadan Artık bizden olmaz Peşimi bırakman Yolumdan ayrılman gerek çok geç olmadan, vakit dolmadan Kaç kere söylemem gerekiyor bunu Çoktan mazi olduğunu Artık kabullenmen gerekiyor bunun zamanın dolduğunu Bir vakit içimde bütün aşkın kuruyup solduğunu Bir vakit içimde bütün aşkın kuruyup solduğunu